Merhabalar, 14 Şubat haftasından herkese merhaba. E, aşkın, sevginin, samimiyetin hakim olduğu bir e, sevgililer günü diliyorum sizlere. E, umarım aşka dair, sevgiye dair e, hayallerinizin çok daha ötesinde e, güzellikler e, 2022 senesinde sizlerle beraber olur. E, güzel niyetlerimi e, sunduktan sonra haftanın gündemini değerlendirmek istiyorum. Bu hafta oldukça önemli bir hafta arkadaşlar. Çünkü Aslan Burcu'nda 19 kısım tutulmasını tetikleyen bir dolunay meydana gelecek. Ve önemli gezegen geçişleri var. Enerjiler artık değişmeye başlıyor. Ve e, önemli kavuşumlar yine bu hafta itibariyle meydana gelecek. Şimdi heyecanla bunları anlatmak istiyorum hemen sizlere. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bunun yanı sıra Aslan Burcu'nda meydana gelen e, Dolunay'a dair bir video paylaşmıştım. Mutlaka kanalımdan o videoyu da e, dinlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü orada Dolunay'ı çok detaylı bir şekilde Burçlara ilişkin yorumları da e, paylaşarak sizlere aktarmış oldum. Şimdi bakalım. Bu hafta bizleri neler bekliyor? 14 Şubat günü, pazartesi günü Plüto ve Kuzey Ay Düğümü arasında çok güzel bir açı oluşacak arkadaşlar. Plüto uzun zamandır Oğlak Burcu'nda artık Oğlak Burcu'nun son derecelerine yaklaştı biliyorsunuz. Kuzey Ay Düğümü ise Boğa Burcu'na yerleşti Ocak 2022 itibariyle. Ve özellikle 14 Şubat tarihinde bu özel görünümün olması, bu kadersel görünümün olması burada özellikle bu günün etkisini artıran bir nitelik barındırmakta. Plüto dönüşüm gezegenidir, değişim gezegenidir tutkularımız, arzularımız, hırslarımız ve vazgeçmediğimiz konulardır. Bazen takıntılarımızdır. Kuzey Ay düğümü ise biliyorsunuz kader yolculuğumuz, kader planımız ilerlediğimiz yoldur esasında veya varmak zorunda olduğumuz yolun seyridir, istikametimizdir en kısa tanımıyla. Burada Plüto ve Kuzey Ay düğümü arasındaki bu üçgen açıyla beraber Özellikle hayatımızda bu gezegenlerin sembolize etmiş olduğu alanlarda ciddi bir kadersel dönüşüm sürecinde olacağımızı gösteriyor. Bugün tanışmalar gerçekleşiyorsa şayet çok özel tanışmalar olabilir. Bugün yaşayacağınız olaylar, karşılaşmalar, tesadüf olarak değerlendirdiğiniz konular, sizin kontrolünüz dışında gelişen durumlar, kadersel diye tabir etmiş olduğumuz temalar... Ee, ekstra önemli olacak gibi gözüküyor açıkçası. Ee, bu tarihte bu hafta itibariyle tanıştığınız insanlar gerçekten hayatınıza büyük kadersel etkiler barındırabilir veya bu hafta karşınıza çıkan gündemler uzun vadede büyük neticeler ve sonuçlar doğurabilir gibi gözüküyor açıkçası. O yüzden e, bu görünümü mutlaka not almak gerekiyor e, 14 Şubat tarihindeki bu güzel görünümü. Evet, 14 Şubat'ta aynı zamanda Pallas astroiti Koç Burcuna geçiş yapacak Balık Burcundan çıkarak Pallas'a değinmek istedim bu video içerisinde. Pallas bizim aslında savaş ve strateji alanımızı sembolize eden bir astroid ve biliyorsunuz Koç Burcu da genel itibariyle savaşı da sembolize eder. Burada istediğimiz şeyler için hayatımıza dahil etmek istediğimiz konular için cesurca mücadele edebileceğimiz Savaşabileceğimiz, savaşçı ruhumuzu ön plana çıkarabilecek bir etki de aslında bu hafta itibariyle başlıyor. Biliyorsunuz yeni yıla girdik ancak retrolarla beraber bir giriş yaptık. Dolayısıyla çok atıl enerjilerimiz oldu, İçimizde bastırdığımız bir takım duygular oldu, harekete geçemediğimiz, aksiyon alamadığımız konular oldu. Artık bu enerji birikmesiyle beraber, özellikle savaşmamız gereken konularda, Pallas'ın Koç Burcu geçişiyle beraber haritamızda Koç Burcunun sembolize etmiş olduğu alan. Ciddi bir savaş, ciddi bir mücadele, cesur ve gözü kara bir tutum sergileme ihtimalimiz de yine bu hafta itibariyle başlayan bu etkiyle kesinleşiyor olacak. Yani hareketli ve aksiyonlu bir haftaya giriş yapıyoruz esasında. Hem gezegenlerin yer değiştirmesi hem de bu yoğun enerjiler ve dolunay etkisiyle beraber artık harekete geçmeye başlıyoruz. Artık bir takım aksiyonlar alıyoruz veya aksiyonlu durumlar içerisinde buluyoruz kendimizi bir şekilde ve mecburen dönüşmek durumunda kalıyoruz gibi bir durum söz konusu. Yine 14 Şubat, evet 14 Şubat'tan çıkamıyoruz. Oldukça önemli bir gün. Merkür oğlak burcundan çıkıyor arkadaşlar ve Kova burcuna geçiş yapıyor Merkür. Ee, Merkürün Oğlak burcu transiti de oldukça uzun sürdü Retro hareketiyle beraber e, Kova burcundan tekrar Oğlak burcuna gerilemişti. Merkürün Kova burcu geçişi oldukça keyiflidir. Yeni fikirler, sıradışı çözüm yolları alternatif. E, Yöntemler Merkür Kova burcundayken oldukça aktiftir. dolayısıyla bu alanda özellikle bilimsel çalışmalar yapmak adına, alternatif yöntemler, yollar bulmak adına, sıradışı sıra dışı ve marjinal fikirler adına Kova burcu teması oldukça iyi çalışacaktır. burada aklın ve zekanın, entelektüel paylaşımların önem kazanacağı bir sürece de giriş yapıyoruz yani biraz daha aslında bu kamusal alandan bu geleneksel alandan çıkıp sosyalleşmeye başlayacağımız paylaşımları önemseyeceğimiz paylaşımların derinliğini ve e, barındırdığı ağırlığı önemseyeceğimiz bir süreçte aslında Merkürün Kova Burcu ile beraber başlıyor olacak evet e, ve bu haftanın en önemli gündemine geçiyoruz arkadaşlar. O dağın videonun başında bahsetmiş olduğum gibi Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay. Aslan Burcu'nun 27-28 derecelerinde bir Dolunay meydana geliyor ve bu Dolunay'a ay düğümlerinin kare görünümü var arkadaşlar. Çok çok önemli. Burada özellikle Kuzey ay düğümünün bulunmuş olduğu konum 19 Kasım'daki tutulmanın konumuyla. Değer, aynı dereceler tetikleniyor, aynı burçlar tetikleniyor. Haritalarımızda aynı akslar harekete geçiyor arkadaşlar. E, dolayısıyla eğer şöyle bir birkaç ay öncesine geri dönüp 4-5 ay öncesine geri dönüp Kasım ayında, Kasım 2021'de yaşadığınız önemli hadiseler ve gelişmeler varsa o tarihlere bir geri dönün. Bu tarihlerde başlayan süreçler belki artık bu dolunay enerjisiyle beraber tamamlanacak. Orada başlatılan girişimler burada sonuçlandırılabilir. Orada alınan kararlar burada uygulanmaya başlanabilir. Ama bu durumun oldukça kontrol dışı ve kadersel olacağını görüyoruz. Yani o dönemde başlattığınız ancak ihmal ettiğiniz, ötelediğiniz, ertelediğiniz bir konu varsa artık tamamlamak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Artık netleştirmek zorunda kalacaksınız. Sabit burçlardaki ay düğümleri aslında bizim o inat ve direnç noktalarımızı kırmaya başlıyor. Hangi konuda harekete geçmiyoruz, hangi konuda direnç gösteriyoruz ve sabit kalıyoruz? Bunlara dair artık kadersel müdahalelerle beraber o en çok tutunduğumuz ve bırakamadığımız alanlardan kopuşlarımız da gerçekleşiyor olacak. Dolayısıyla aslan, kova, boğa ve akrep akslarının bulunmuş olduğu evlerdeki direnç noktaları artık bu dolunay enerjisiyle beraber kırılıyor. ve Biraz da sert bir dolunaydan bahsediyoruz. Eğer bizler sistemin mesajlarını doğru algılayamadıysak veya algılasak bile harekete geçmediysek bazı şeyler bize zorla yaptırılacaktır. Mecbur kalacağız ve yapacağız gibi bir durum söz konusu olacaktır. Bu dolunayda bunlardan birisi. Özellikle şöyle hatırlatmak babında 19 Kasım tarihinde ki ay tutulması ile beraber yaşamış olduğunuz hadiseler gündemler karşılaştığınız kişiler bu dolunayda tekrar e, muhatabınız olacak e, ve o tarihe dönüp nerede hata yaptınız Neyi yanlış yaptınız Neyi e, hasıralt ettiniz onlara bir dönüp bakmak gerekiyor gibi gözüküyor açıkçası Evet 16 Şubat tarihinde aynı zamanda Venüs-Mars kavuşumu var. Tutkuların çok yoğunlaştığı bir süreçleriz. Venüs ve Mars e, oldukça e, paralel şekilde ilerliyor bu sıralar e, birbirlerine. Dolayısıyla hem eril hem dişil enerjinin kavuşum enerjisi e, ortaya büyük bir e, Big Bang etkisi çıkartıyor. E, tutku, çekim Heyecan, adrenalin had safada özellikle yeni aşklar için oldukça uygun bir hafta olacaktır. Çok büyük çekimin ve tutkunun hissedildiği ilişkilere çekilme ihtimalimiz var. Bunun yanı sıra yaratıcı girişimler ve projelerde yine bizi gerçekten çok etkileyen, çok harekete geçiren durumlar içerisinde bulunma ihtimalimiz de var. Yani heyecanlı bir haftadayız arkadaşlar. Ee, güzel girişimler olduğu gibi kontrolümüz dışında gelişen durumlar da var. Yani bunları alıp kabul etmemiz gereken bir süreçte olacağız. Eğer e, zorlandığımız konular varsa Kasım 2021'e dönüyoruz. Demek ki oradan beridir biz bir şeyleri ihmal ediyoruz veya göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla bu hafta eğer bizim için zor geçiyorsa e, artık e, sistemin mesajını doğru algılamamız gerekiyor gibi bir durumda söz konusu. Haftanın ilk günlerinin enerjisi böyle yoğunken hafta sonuna doğru biraz daha rahatlıyor gibiyiz. 18 Şubat tarihinde artık Güneş Balık Burcu'na geçiyor. Şimdiden bütün balık burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Ee, özellikle Şubat doğumlu balık burçlarının ben de bir balık burcu olarak buradan kendi doğum günümü ve bütün burçlaşlarımın doğum günlerini kutluyorum. Güneşin Balık Burcu geçişiyle beraber biraz daha artık kendi dünyamıza çekildiğimiz, ruhsal konulara çekildiğimiz, o hengameden, o güç otorite dengesinden dış dünyadaki keşmekeşten uzaklaşmaya başlayacağımız bir süreç, bir inziva süreci başlayacak ve sonrasında zaten Güneş'in Koç burcu geçişiyle beraber artık bahara kollarımızı açıyor olacağız arkadaşlar ve Güneş Balık transiti de bu hafta itibariyle Kendisini gösteriyor olacak. Evet haftanın genel gündemi bu şekildeydi. Bu hafta e, burçlara ilişkin yorumlar yapamıyorum maalesef e, yetiştiremediğim için. E, hepinizden özür dilerim ancak mutlaka Aslan Burcu'nda e, Dolunay videomu dinleyin. Orada burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşmıştım ve aslında bu haftanın geneli de bu Dolunay çerçevesinde ilerleyeceği için mutlaka fayda sağlayacaktır. Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastolici hesabı veya evanselkadimbigec@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu haftalar.